Hıldız Çocukları Himalayaların derin bölgelerinde insanlar çocuklardaki garip davranışları bildiriyor. Çocuklar ailelerinin ve etraflarındaki hiç kimsenin bilmediği işaret dilleri kullanıyorlar. Birçok çocuk gökyüzünde uçan üçgen nesnelerin resimlerini çiziyorlar. Onların çoğu ne gördüklerini ve bu işaret dillerini nasıl öğrendiklerini bilmiyorlar aksa için Çin bölgesindeki bazı insanlar, bu çocukların düzenli olarak sadece çocuklara görünen ve telepati ile iletişim kuran dünya dışı varlıklar ile iletişim kurduklarına inanıyor. Çocuklar bu varlıklarla iletişim kurmak için işaret dilini öğreniyor. UFO araştırma materyallerine göre, bazı Meksikalı çocuklarda benzer davranışı sergiliyor. O bölgedeki okullardaki bazı öğretmenlere göre, Genç çocuklar bugünlerde aşırı çevik ve aşırı yetenekliler. Problem çözme yetenekleri arttı ve çok daha disiplinli oldular. Kendi aralarında garip bir işaret dili kullanıyorlar. Ancak çocuklar bu dili yetişkinlere öğretemiyorlar. Bölgedekiler ufoların o bölgeyi binlerce yıldır ziyaret etmekte olduklarına inanıyorlar. Sadece Avustralya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'dan değil, Asya ve Rusya'dan da aileler benimle temas kurdular ve hepsi psikolojik ve fiziksel gelişim normlarında ileri olan ve müstesna psikolojik yeteneklere sahip olan çocukları tanımlıyorlar. Meksiko City'de bu aynı yeni insanlar ortaya çıkmaya başladı ve binden fazla çocuğun bedenlerinin çeşitli parçalarıyla görebildikleri söyleniyor. Bazı ülkelerde, hükümet ajanları böyle çocuklarla ilgileniyorlar, bu fenomeni aktif bir şekilde araştırıyorlar. Çin'in benzer yeteneklere sahip çocukları araştırma programı var, bu Pekin'deki Çin hükümeti tarafından çok ciddiye alınıyor. Paul Dong ve Thomas Raffil'in Çin'in Süper Pisişikleri kitabı, indigo veya yıldız çocuklarına benzer modeller gösteren müstesna insan fonksiyonlarına sahip çocukları anlatıyor. Bu çocuklar da çok pisişik ve sezgisel, örneğin bazıları sadece düşünceyle çiçek goncalarını açtırma yeteneğine sahip. Ve Meksikalı çocuklar gibi birçoğu bedenlerinin diğer parçalarıyla görebilme yeteneğine sahip. Diğer şaşırtıcı çok boyutlu yetenekler kadar telekinetik yetenekler de gösteriyorlar. Ayrıca Çin hükümeti bu çocukların petri kabındaki insan DNA molekülünü değiştirmesini izledi, ve bilimsel ekipman bu imkansız görünen beceriyi kaydetti. Bu yeteneklerin, dünya dışı müdahalelerin sonucu olduğuna dair kanıtımız yok. Ama Çin hükümeti çok ketum, belki de bu henüz paylaşmaya hazır hissetmedikleri bir şeydir. Ama Çin hükümetinin UFO fenomeniyle çok ilgilendiği ve bunu çok ciddiye aldığı bana anlatıldı. Daha fazla araştırmak isteyenler arkeolojik, antropolojik, dini ve spiritüel metinlerde bilgiler bulabilir. Ama en zorlayıcı kanıt çocukların ifadelerinden geliyor. Bunların çoğu henüz okumayı öğrenecek kadar büyük değil. Bu bilgileri nasıl ve nereden aldıklarını insan merak ediyor. Mikeoram İngiltere'de yaşıyor. Sadece 4 yaşında iken annesine ölüm diye bir şey olmadığını söylemiş. Annesi karşı çıkmış ama Mike evren ebediyen devam eder ve artık evrende bir rol oynamayacağımız doğru değildir. Geri geliriz. Reenkarnasyon sözcüğünü bilemeyecek kadar küçüktüm dedi. Sonra söyledikleri şok ediciydi. Siz benim gerçek annem babam değilsiniz. Anne babam uzayda ve bu gezegende inanılmaz önemli bir şey olacak ve bilinçliliğin tüm seviyelerini etkileyecek. ''Sen bunu görmeyeceksin ama benim ömrüm içinde olacak.'' Zavallı annem bu konuşmayı asla unutmadı. Colin Wilson, Andrea Puaric ölmeden az bir zaman önce ne üzerinde çalıştığını sormuş. ''Paranormal çocuklar'' dedi. ''Bu çocuklardan ne kadar olduğuna inanamayacaksınız.'' Day seviyesinde oldukları görünüyor.'' ''Düzinelercesini tanıyorum. Belki de binlerce vardır.'' Yıldız çocukları, yeni insanlar, indigolar ve zeki çocuklar vs. hepsi aynı fenomen mi? Eğer böyleyse, o zaman dünya dışı varlıklar hipotezi daha anlamlı oluyor. Dünya dışı varlıklar realitesi sadece imkansız değil, ayrıca olasıdır ve dinlerimizdeki, mitolojimizdeki ve orijinlerimizdeki birçok anormallikleri açıklıyor. Eğer deneyimleyenlerin ve yerli insanların anlattıkları doğru ise, Ziyaretçiler ile çok yakın ve süre giden bir ilişkimiz var, ilave olarak ortak bir gen havuzumuz var. Bu onların sürekli ilgisini ve tekamülümüze katılımlarını açıklar. Sadece birbirlerini değil, güzel gezegenimizi yıkmak için teknoloji donanımlı homo sapienlerin ilkel ve saldırgan doğası, belki de bu et ataların insanın tekamül güncelleme programını hızlandırmaya karar vermelerinin nedenidir. Her şeye olan kozmik bağlantımızın çok seviyeli farkındalığına sahip yeni insan, sonunda sahip olduğumuzu kabul etmemizin, davranışımızı değiştirmenin ve kendimiz ve bu güzel gezegen için full sorumluluk alacak kadar büyümemizin tek yolu olabilir. Yıldız çocukları bu uyanış çağrısının bütünsel parçası olabilir ve onlar vasıtasıyla bu mükemmel bağlantıyı anlamaya yönlendirilebiliriz. İnsan varlıklar bilinçli farkındalık ile ve evren ile içsel bağlantılarının tam anlayışı ile kendilerini hatırlamak için buradalar. Eğer kuantum teorisi doğru ise, bilim dünya dışı ziyaretçiler dahi her şey ile bağlantılı olduğumuzu yadsıyamaz. Onlar için biz yabancıyız. Uzaylıyız, Cez 8 yaşında.